LED ışıklı kanvas tablo gördüğünüz gibi resimleri yolladılar biz hemen böyle çıkarttık şimdi isim yazabiliyoruz kumaşımız kaliteli Açmak kapama düğmesi var